Herkese selamlar, Yelkenli ve Motor Çift kanalına hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzde Milli Bayramımızın coşkusunu hep birlikte yaşamıştık. Bu bölümü izlemediyseniz ekranda beliren video kartına tıklayabilirsiniz. Yeni bölümümüzde Ak Bencik Koyun'a yelken açarak geldik. Mert Kaptan'ın tuttuğu balıklarla karnımızı doyurduk ve Dişliçi Adası turu attık. Bizi izledikten sonra abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve çevremize sahip çıkmayı unutmayın. Şimdi birkaç gün kaldığımız koyumuzdan tekrar ayrılacağız. Şimdi bugün güzel meltem esiyor, ee, harika bir kuzeybatı havası var, yelkenlik bir hava ama yok aşağı, yani bu hisler önüne doğru nefis olur, yoksa zorlar. Ee, şimdi yelkeni hazırlıyorum, işte güneşlikleri falan toparlayacağım, sonra yelkeni balancına iğire sonra yeşil ipi işte çantayı falan hazırlayacağım. Heç'i falan kapatacağız. Usturmaçaları zaten kancaya aldım. Öndeki süsleri toparlayacağım. Etraftakileri toparlayacağız. Botun Motorunu da aslında alabilirdik ama mesafe kısa almayacağım. Çünkü oralarda lazım. Bu şekilde başlıyorum. Evet şu an Eda tonoz ipini suya attı. Ve artık Doris serbest. Sağol. Teşekkür ederiz. Şimdilik bay bay Aktur. Şu anda hızımız 3 nattan. 4'lere çıktı tek flok. 3'den 4'e çıkardı bize flok. Tamam, Sadece flockla gitmeyelim de. Hı. Sadece onu erkenle istiyorlar. Eğer evet, şu evime gidersem tamam. Kaptan ne der sorun Evet Eda kaptan. Ne derler? Arkadan gelsin nasıl gelsin? Şu an öyle bir hava var. <gülüyor> Aynen. Çok erkenlerde birimiz. Aynen. Çok erken gidiyoruz. Hatta bot surf yapıyor. Hala onlara hiç bakmadım. Arkada. Vay <gülüyor> surfing yani. Süratimiz kaç hocam? Süratimiz 4.7 4.7, 5 5 küsür Süratli ana yelkenle ilerliyoruz 4.7 Rüzgar çok güzel Hagi bacağı da açılabilir Rotamız Bencik Koyu Aktur'dan çıkış yaptık Rüzgar, dalga müthiş. Tabi arkadan gelince müthiş yani. <gülüyor> Kafadan gelince öyle değil. Istemezsin. Aynen öyle. Bakalım belki flow'u da açarız. 7 shot'a göre bakacağım. Evet, şimdi 3-8-4 nut'la falan gidiyoruz. Gayet keyifli bir sürat. yelken için. Ee, görmüş olduğunuz gibi McGregor'un özelliği bu. Motoru sudan kaldırdık. Şu an motor değmiyor. Bu şeyde hareketli zaten. Şöyle. Bunu da kaldırdık. Yani bu da motora değmiyor. Botu arkadan çekiyoruz. Aslında içeriye almak daha iyi girmiş bu havaya için. Yani suya değmiyor. Yedek motor da aynı şekilde. Şu an sadece dümen palaları suda. Özellikle iskele palası iyi iş yapıyor. Dümen palaları da bu şekilde hareket ediyor. Hava arkadan nefis geliyor. 4 natla falan da ilerliyoruz. Tamamen ana yerkenle, sadece. Herhangi bir motor gücü yok. Şey çok keyifli. Havası. İşte böyle tabii uygun havayı yakalamak lazım yelken içinde. Özellikle bakmak lazım. İşte öğleden sonra ise böyle işte ne bileyim güneye doğru veya işte doğuya doğru erken saatlerde veya çok iyi havalarda tam tersi kuzeye veya batıya gidilebilir. Yani Akdeniz böyle izin veriyor şu anda. Sallanıyor tabi. Çok keyifli sallanıyor. Derinlik 100 metreymiş. Seyahatimiz 5,5 ,5 mil. 6 mil falan da. Yani çok bir şey değil. 1,5 saatte falan sırf yelken de gideriz yani. Şu anda böyle gidiyoruz zaten. Şu biraz yavaşlatıyor tabii. E, bot mutlaka yavaş yavaşlatıyor yani. Fakat süratli için onun da motoru değmiyor. Sadece hani bot olarak çekiyor. Ama tabi her çekmede teknende de bir şeyini alıyor. Şurada normalde asma şeyleri var. Üşendim. Asmadım. E, bunu askıya alabilirdik. Motoru da zaten e, yeri var. Oraya alabilirdik. Böylelikle daha rahat giderdik ama hani bir önem arz ediyor mu? yani kısa seyirlerde çok önemli değil. Ama uzun olsaydı evet yani o ihtiyaç olacaktı. Emin abi devrede. Emin abi bu alet, otopilot. Kendi kendine bir şeyler yapıyor. <gülüyor> İyi yani, gayet güzel götürüyor işte. Daha ne yapsın? Güzel hoş nasıl gidiyor? Meyve mi yapıyorsun, ne yapıyorsun bize? Ne meyvesi var? İncirler olana kadar gelseydin bari. Vallahi Kara İncir'in Kara İncir'in. Kara İncir'dan mı? Kara İncir'den Hı -hı. mi? Kara İncir'deydi. Wow. Çok iyi ya, efsane. Uh -huh. Orada yerken eldivenlerini güvenlik için unutmayalım. Aha Bak bak nasıl geliyor. Bak <gülüyor> <gülüyor> Bak Allah aşkına bak, gelmeye bak bak bak bak. <gülüyor> ben orada mı oturayım? Seni oraya koyalım. Şimdi gelişe bak ya. surf yapıyor. Şu an kaç metre dalga var hocam? Vallahi. Burada, evet yani 2 metre civarında falan dalga var. Ee, gözükmüyor yani kamerada bunlar. rüzgarda 18-20 Natt. Ee, Mac 15 Natt da hani şeymiş. Sertifikası gereği. Yani 20 Natt da süper konforlu bir yelken yapıyoruz şu anda. Ama arkadan geliyor tabii. onu tekrar edeyim yani. Çok fark eder. Bak bak nasıl geliyor bak bak. Bu bayağı bir. Şey. <gülüyor> Ama bak bak gidiyor gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Hayır. Ha bu teknenin şöyle bir avantajı var. Pervane şu an yoksa da bir pervane yok. Pervane olmadığı için hani basit cisimlere takılıp geçebiliyoruz. Yani dolanmıyoruz. Doğru mu hocam? Evet. Yani takılıp geçiyoruz basit cisimlere. Eğer diyelim dümene takılırsa da dümenleri şu iplerle yukarıya alıp kurtarıyoruz yani. Hani takılacak bir şey yok. Salma zaten bir şey takılsa geriye kendi kendine kaçıyor. İçine kaçıyor, kurtuluyor. Tabii, o bir Aynen öyle. Şey bu, vaziyet bu. Hızlı gidiyoruz değil mi hocam? Gayet güzel. Bence harika. Evet. Gayet iyi. Yani böyle ne güzel oluyor ya kendine neyi seviyorsun? Sessizlik, <gülüyor> sadece deniz ve suyum takım. Aynen. Ya yani şıfur şıfur ses geliyor. Naldı naldı, film film. Ha böyle... Şipir şipir, şipir. Aynen tam abi ricaesinde şipir. Haa arkada bir kulet geliyor bak onun dizel motorunun sesi buraya kadar geliyor. Ben duyuyorum ufak bak. Bunda hiç ses yok. Az kaldı. 1.69 mil yolumuz kaldı. Seyir keyifli hale geldi. Dalga küçüldü, rüzgar sabit kaldı. Daha rahat gidiyoruz şimdi. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 gibi yavaş bir seyrimiz var ama çok keyifli. Ee, 1 mil'den az kaldı 0.9 mil falan kaldı. Ee, bizi geçen motorlu tekneler. İşte bunda yok ama bir yelken var. Yokuş aşağıda bile yani böyle rüzgar altı aslında açmıyorlar ama kısa diye mi açmıyorlar? Personel az ya da yelken bilen personel farklı bir turda mı geliyor ne oluyor bilmiyorum. Hiç çoğu açabilir. Açan da çok var yani. Gördük yani ama şimdi burası artık bencik. Tam ee, kuruvamızda dişlice var. Birazcık şimdi 10 derece iskeleye alacağım. Aynen öyle yavaş yavaş yanaşıyoruz. Rüzgar ufa. Nefis mi nefis gidiyor. Sılamamız da var. Süratimiz 3.9. 3.9, 3.8, 4. Biraz arttı. 4'e geldik. Bu tekneyle 6.5'da 6 yapmıştık yelkende. Gayet yeterli, keyifli süratler. Kupada şeyi çok güzel teknenin maşallah balansı çok seviyorum. Yelkeni çok başarılı. Yani 18-20 lat havada bile yelken yaptık. Tabi tekrar ediyorum yani kupadan gelen rüzgarla. Yani orsalasak daha şey zor. Ki bir de yani şunu çekiyoruz. Ona rağmen suratımız gayet tahmin edici. Dört falan, üç, sekiz, üç, dokuz, dört. arkamızda bırakır bırakmaz Bencik Koyun'da olmuş oluyoruz. Giriyoruz hemen sağda Kocabaş Bükü. Bencik Bot Show'a hoş geldiniz. Gület Show. <gülüyor> Yat Show. Ne yapamıyorum yani bu kadar dolu. Aynen öyle. Kocabaş Bükü bile olmuş yani. Buralar hep mi? Hep dolu. Bir ay önce de buradan haber alıyordum. Sepplinger teknesinden. Çok doluydu. Hala dolu. Eski MTA'nın kampı. Orada Alarga'da da kalabiliriz aslında. Bakalım. Kanolar geçiyor, alli yeşillik. Kanolar geçiyor, kürekleri azlı. <gülüyor> Uydurayım şarkıyı. MTA'nın karşısında şuraya kamp yapacaklardı bir ara öyle diyorlardı. Güneş paneli falan görüyorum. Küçük bir iskele görüyorum. Ama kamp yaptılar mı yapmadılar mı? Anlaşılmıyor buradan. Yeşil Deniz sitesinin beach'i gözüktü. platformları var. Bizim buradaki fix mekanımız şu anda bir katamaran tarafından alınmış. Biz şurayı çok seviyorduk. Şurası da artık tam sığa arkadaşlar. Yani. Oraya asla giremeyiz. Yani girilir de çirkin yani. yüzesiniz gelmez. Şurada beni arı sokmuştu ya. Şu tepelerde dolaşırken. Şu anda onu hatırladım. Bayağı Tenha değil mi? Buralar çok tenha. Hiç kimse yok. <gülüyor> e, şu an geldik MTA'nın önüne. Demirledik. Burası eskiden güzeldi bir kamp idi. İdi fakat idi kaldı. E, vaziyet bu. Tekneler çok. Biz de Alarga'dayız. Ha, köpüş yüzüyor. Köpüş yüzüyor. <gülüyor> Güneş batacak yavaştan. Bir saatten bir buçuk saat var. Böyle. Evet, dönüş evet, nasıl gidiyor? Vallahi çok güzel bir manzara var. Onu tadım çıkarıyoruz. Evet, arkası çok güzel gözüküyor akran. Şu anda Miami. Yok. Miami Beach. Ama şeyle M A Y ile yazıyor değil mi? Miami. Neden tek günlük ağaçları orada da var söylarlar. Tabii. Ve çamaç. Çünkü <gülüyor> şu güzel coğrafya Miami'de de var değil mi? Bulursun. Ama senin geldi Evet evet, avaya taktık. Bir kere biliyoruz. Bir kez Doğrusu oradan ama güneş şuradan geliyor. Geldim belki beni çağırmış. Belki beni çağırmış tekneye. onu çağırmış. He? O. Yinecek. Ay dur çok şey oldu sana. Demeyeyim çok yakar o kadar. Hayır, öyle mi? Öyle keyifli bir kamp alanı idi eskiden. Şu an atıl vaziyette kendisi. Kırıl ağaçları nefis. Burada kalan bekçi ve birkaç personel vardı bildiğim kadarıyla. Burayı kormak için herhalde. Hakikaten nefis bir yer ya. Gerçekten yer. Nefis ya. Valla şu serinliğe bak şu ağaç böyle bir. Her geldiğinde bayılırız yani. Öyle bir serinki şu an. Yani belki 10 derece birden serinletiyor ya. Güzelim orman. Çok kıymetli bir ağaç. Sığılığa var. Of bir de kokuyor ki. Mis mis. Oh valla insan. İşte böyle mesela tuvalet falan böyle atıl yani gitmiş. Şuraları falan da öyle. Bak kimse yok şimdi. Ha bir tekne, <gülüyor> Bir tekne iki tekne var yok işte. Yani burada işte tost falan, de bir şeyler yapılıyor, mangal. Neyse işte. Çay içiyor millet, sohbet ediyor. Şu güzelim ağaçların altında. Bak bak bak bak bak. Şunlara bak ya. Oh, öyle bir oksijen veriyor ki anlatamam. E bak işte şöyleydi bak. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bak şu şu aydınlatma var ya. Bak şu kalitedeydik. Tamam mı? Şu. Ama bizimdi. Burası vardı yani. Yaşıyordu. Her şey bizimdi yani. Şimdi hiçbir şey bizim değil ama her şey var. Demek istediğimi anlamışlardır anlayan. Evet hocam. Tramplenden mi atlayacaksın? Çok paslanmış ve çökmüş ama dikkat etmeni öneririm. Vay be bak trampiyon varmış zamanında ne güzel. Muhteşem dünyada sadece 3-4 yerde var arkadaşlar bu Şu. ağaç yani tıpta kullanılıyor kendisi. Aynen. Çok değerli gözümüz gibi bakmamız gereken ağaç var. Aynen öyle. Muhteşem yani Brezilya'da falan var. Evet yani birkaç yerde var. Çok güzel gözüküyor. Çok şahane. Hello oğlum hello'lar. Evet. Hocam eline sağlık. <gülüyor> ne oluyor orada? Yumi! Uu. Bunları balıkçıdan almadık. Bu sefer elimizle tuttuk. Merk kaplanın marifetleri. Sabah 5'te kalkmanın ya. hediyesi olarak 12 adet. E, 10 adet mercan, 2 adet de izmarit. Evet. Afiyet olsun Yumi. bize. Evet ışıklarım var. Bu arada şu ışığı, beyaz ışığı yeni aldım. Mavi ile karıştırdım. Çok güzel oluyor. Mavi uzağa gitmiyor, beyazla yakın aydınlatıyor. <gülüyor> Uzo'umuzu göster. Plomari. Aa, evet. Bu çok güzel bir uzo ya. Plomari mi? Plomari, Plomari uzo ama tabii şey çıkıyor neyse. O işte. Ee, bu acayip lezzetli bir şey. <gülüyor> Tavsiye ederiz. <gülüyor> oh, mercanlar kızardı. <gülüyor> e daha hocam sayıyla veriyor. Tabii ki. Bu da İzmir Şey çok güzel bu arada, arka plan ee, Nefis gözüküyor. Evet, elimize sağlık. <gülüyor> Gerçek zeytinyağlı barbunya. Çok güzel salata. <gülüyor> Hadi bakalım. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın doğal. Günaydın bence. Şimdi biz ne yapmak hocam? çeşitli geziler, gezi gözlem ekibi olarak. Buraları izleyicilerimize gezdireceğiz. <gülüyor> İzleyiciler. Gözlemle neyle yapacağız mı? Dün 3 tane yelkenliydik burada. Bugün. 9 <gülüyor> tane olmuşuz. <gülüyor> Ve ters noktası çok kötü göz biraz yan ama ya seveni de vardır da bana göre kötü ya bir defa güneş çeker Bertin şehzango şurada kalmış. Niye ayrı? De Evet, koyun nihayetinde sığlığa geldi. Çok güzel bir yer burası çok seyirledi, belli oluyor, kızkumu gibi. Burada şeyler var. İpi gözükmüyor tabii yani, çok balçık Bataklık evet, bayağı bataklık. Balçık olduğu belli. Çok değişikliği alan ama Evet. <gülüyor> Bak Ne kadar sığo bakın. Orada da yol var. Genoa herhalde DMaris'in yolundan gelen. Evet, evet. Mangallar yerleniyor akşamları belli ki. <gülüyor> Merhaba, bak, Köfteler oluyor. Halattan nasıl geçilir? Mert'in yaptığı gibi kaldırarak. <gülüyor> i̇şte Mert'in yapamadığı gibi diyorum. <gülüyor> Aa Mert'in yaptığı gibi diyorum. <gülüyor> Böyle işler yapmışlar. Çardak gibi. Sine de komik bir koltuk koymuşlar. <gülüyor> Balıkçı Merhaba. Dayı'nın yeri. Aa, bizim <gülüyor> <Kim>? şey burada. Kim? <gülüyor> Bak Ha güzel mu? Ee, evet. sandalyan de çok güzelmiş. <gülüyor> Bakacak mısın buraya? Evet. olacaktı buraya. 3-4 sene önce geldiğimizde konuşmuştuk da. Olmadı daha olmadı. Olacak mı? Evet, çok güzel şey, Cır cır cır cır Orada Dişlice var, dişli Adası'na gideceğiz İkitler Poseidon Çayırlarıyla dolu Artık onların da ölme vakti geldi Nasıl ağaçlar yapraklarını döküyor. Poseidon çayırları da kendilerini döküyorlar. Evet, burası koyun gelişi olmuş. Burası bizim devam ettiğimiz Bencik. İşte botumuz orada. Karavancılar, işte günübirlikçiler gelmiş. Motorcular gelmiş. Keyifli hoş bir yer. Gayet. Koyun açığı Kars'ı da dişlice zaten. Şekilde. Evet hocam, neredeyiz an itibariyle? Şimdi tam dişlice'nin karşısındayız. Evet, Kars'ı dişlice. Aynen, birazdan oralara da teşrif edeceğiz. Doğru mu hocam? Evet. Kaya yaptın mı var? Evet, kayalar var. Şey Plaka kaya var. Çıkabilir miyiz? Davay davaylar burada. Pajalus davay davay. Buranın kayaları çok değişiktir. Sanki zamanda bir volkan patlamış da. Şu taşlarda öyle lavları yapışmışlar. Böyle ur gibi şeyler olmuş. Değişik bir yapısı var. Kayalıkların. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. James Bond. James Bond. <gülüyor> James, James Bond. James Bond adasına geldik. Onlar biraz söyleyeyim ya. <gülüyor> Aynen. Ben bu köşe <gülüyor> evserim <sevmişim gülüyor> şimdi. Tatlı <gülüyor> gözüküyor, mağara gibi. Geçip oynayabilirsiniz. Denizli Labyrinth. Hemen tozu bul. Denizli Labyrinth. Evet, burada devam etmekte Bakın, olan labirent. Taşları bir buraya harçla evet. birleştirdik. Evet. Duvarımızı ördük. Güzel yapmışsın, eline sağlık. Dişlice adası olarak da turizmi açtık. Elinize sağlık hocam. Bu dişlice belediyesi mi oluyorsunuz siz? Aynen. Dişlice Kaymakamlığı kaymakamlı yapıyorum. mı yapıyor bu? <gülüyor> o zaman girişte 2 TL mi? Aynen. Bütün gelirimiz yanlış anlaşıl, anlaşılmasın. Kız Kur'an kursuna gidiyor. <gülüyor> Şöyle bir yapı labirent. Şimdi artık buradan gizli yollardan adanın arka tarafına intikal ediyoruz. Yani yıkılmış kaya yapıları falan bir garip bir şey arka hakikaten. Bir adet... Labirent. Labirento dişlice. Labirent. Labirent. Şöyle bir patika devam ediyor. Labirent devam ediyor. Buralara deniz ayakkabısız gelmeyin. Ağlarsınız. Deniz ayakkabısı da kurtarmıyor da. Neyse hiç yok. Bu labirentin davay, davay. son. Bizim tekne kalkıyor mu? Davay davay teknesi. Şurası da güzel şey. evet, burada güzelmiş. Evet, burası da Bakın bir, bir şeyden bir şey çıkıyor. Devamlı bir şey oluyor. Bir yerden başka bir plaj çıkıyor. Şurası da çok güzel gözüküyor bak. Devam edelim. Burası adanın arkasına çıkıyor. İçi şu an full of turist. Bak arkadan deniz gözüküyor, arka kısmı. Diğer bir labirent kısmı. Burada Rus misafirlerimiz var. Her zamanki gibi. <gülüyor> Yok oluş mağarasına giriyoruz. İşte girdiğimiz. <gülüyor> Nasıl açtılar? Selimiye tarafı gözüküyor. Ve bu da nasıl ortam? Çok güzel. Değişik değil mi? Büyük. Dalga evet. sesi çok güzel. Hakikaten acayip bir yer ya. <gülüyor> Anlayabiliyor musun <mi> burada yazanı? İmkan <gülüyor> saylamayacak. Evet, Türkan Saylan 2009 yılında böyle bir resim armağan edilmiş. Abi. Çok hoş. Tam bir doğa güzelliği ya değil kaptan aa kaptan rozetine bir bakayım evet. a ooo gelken yani de motor çift yazıyor rozetinde evet. hmm çok hoş <gülüyor> de meraklı meraklı bakıyor O iki taneymiş yan yana tam şu kayalmışsın bir altta duruyor İşte daha defne avına çıktı. Buralarda define arıyor. Bakalım bulabilecek mi? Böyle Mertem Altı koyları hep böyle çöp gelir denizdeki. Kışında kıyılara kadar atar. Ve hey için Biraz önce de şu helikopterle şey geldi. Müşteri geldi. Şuradaki boş bir koy bulduk. Yüzük kızardı. Yumuşacık. biraz da buraya gideyim. Oraya çok gittim. Şöyle gideyim az da. Vallahi çok güzel. 28.5 derece. <gülüyor> <gülüyor> Konya altından hallici Aynen öyle.